Yine sizlerle birlikteyim. Kendini ne kadar tanıyorsun? Adlı programım hemen başlıyor. Evet, geçen hafta biliyorsunuz ki aile ve evlilik danışmanı sayın Doktor Ekrem Çulfa ile birlikteydik ve onun sözünü almıştık bu hafta yine birlikte olacağız diye ve kendisi yine stüdyolarımızda. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Sağ olun on numara. Beş on numara yıldız beş değil mi? Yıldız, beş yıldız kesinlikle. Tam <gülüyor> gaz devam edeceğiz hı hı. E, çünkü yeterince kilolar ve fit olma ile ilgili kilo dengesi ile ilgili konuştuk. Hı hı. E bu e, kilo dengesiyle aynı zamanda hayatımızdaki dengeyi de nasıl koruyacağız? Doğru. Çekirdek ailede, geniş ailede, hı hı. mahallemizde, hı hı. ilimizde, Marmara bölgesinde, hı hı. Türkiye'de ve Asya, Avrupa kıtasında, sonra dünya genelinde ve kainat üzerinde bizler hangi pozisyon, hangi koordinatlarda ne zaman e, olacağız? Bunları konuşacağız Çok ve güzel. bunları yaparken nelere dikkat edeceğiz? Harikasınız. Şimdi ilişki dedik o zaman bu tabii akşam. Ki. ilişkileri i̇lişkiler. işleyeceğiz. Tabii ki sayın seyirciler. ilişki deyince aslında akla ilk önce ikili ilişkiler aklımıza geliyor. Ve bu dönem tabii ki çoğu kişilerde, çoğu ailelerde bir sürü sorunlar, bir Tabii, sürü problemlerle bir sürü. karşılaşıyoruz. Uyuşmazlıklar ve en ufak bir sorunda sorunu büyütüp çok farklı sonuçlara kadar gidebiliyoruz. Tabii. Peki ilk önce şu bir çiftler arası bir ilişkiden bahsedelim hocam. Neden bizim ilişkilerimiz gitmiyor veya biz neden ilişkilerimizi yürütemiyoruz? Şimdi kendisiyle ilişkisi kişinin eğer iyiyse, Hı. kaliteliyse, verimliyse, dengeliyse işte çocukluğu olur, gençliği olur, geldiği aile olur, büyüdüğü şehir, ülke olur, aldığı eğitimler olur. Bunların olabildiğince zaten o günün şartlarında en iyisi yapılmıştır. Uh -huh. Geçmişi değiştiremeyeceğimize göre sürekli dikiz aynasına bakıp Yola devam etmemek lazım. Hı hı. Eğer sürekli geçmişe bakarsak gider bir duvara so dostlarız. Başka bir arabaya çarpabiliriz. Partnerimize çarparız. Doğru. Tabii, Doğru. Onu suçlarız. Hı hı. Ondan dolayı iyi bir psikolojik arınmayla hı hı. ve geçmişin güzelliklerini yanımıza alarak e, ilişkiyi anda yaşamak lazım. Hı hı. E, diyelim ki bir kişi seni partnerin eleştiriyor. Hı hı. Mesela 5 dakikaya Geç kaldığında çok yüksek tepki veriyor. Hı hı. Demek ki onun beş dakikaya normal ne kadar tepki verileceği aslında belli. Kaygısı ne? Acaba bize çok zor şartlarda mı geldi? Bizimle daha çok konuşacağı konumu var. Yani abartılı bir tepkiye biz de abartılı verirsek o zaman der ki biz tamam abartılı iki insan... Ortak dilimiz abartılı davranış diye seçer ve öyle de devam eder. Hı hı. Tartışıyorsak aynı paralel baktığımızı, aynı geminin yolcuları olduğunu fark ettirmek için e, şiddetli tartışmalarda yavaş yavaş yana geçmek lazım. Ben seninle aynı yöne bakıyorum, aynı ilişkideyim. O da rahatlayacaktır. Ayakta isek oturalım hı hı. ve paralel bakalım yine anlatabilirim mi? Endişelerini anlamaya çalışalım, Biraz daha empati dengeli yapalım, olalım. Empati dengeli olalım, olalım. ve kendimizde barışık olursak hı hı. o 5 dakikaya milyon kat verilen şiddetli öfkenin hı hı. aslında bize değil başka dinamikleri olabilir. Bunu da bilirsek bana düşen diyelim ki 5 kilo fazlasıyla hı hı. aldım yeter Allah bereket versin. Ama 5 milyon kiloluk o öfkeyi bir yumruk gibi alırsak kendimiz de yok oluruz o ilişkide. O kişi de farkında olmaz ve durduramayabilir. Anlatabildim mi? Çok yani demek anlattınız. ki başka eskiden suistimallerimiz, dikkatsizliklerimiz, düşüncesizliklerimiz, fikirsizliklerimiz olabilir. O kişi ondan dolayı ciyaklıyor olabilir. Anlatabildim Hı. mi? Veya bir şey koymuştur. Ya bu adam sorumsuz. Hı hı. Ama o gün bir de siz geç kaldıysanız üstüne üstüne bardak taşmıştır. taşmıştır. Onun koyduğu ön yargı veya yanlış kotayı biz ihlal etmiş olabiliriz. O yüzden onunla konuşmamız lazım. Yani benim geç kalmam sende ne gibi duygulanım ya da duygular uyandırdı. İşte sorumsuz bir, bir adamsın de dedim mesela hı hı. örnek. Hı hı. Sorumsuz bir adam. Peki sorumlu bir adamın kriterleri nelerdir? Yani geçen de artık iki çifti dedim tabiri caizse gidin bana bir adam gibi adam nasıl olur listeleyin getirin dedim. <gülüyor> Onlar gittiler şimdi ödevlerini yapıyorlar. <gülüyor> Mesela adam gibi adam veya az önce konuya değinelim sorumlu adamın özellikleri nelerdir? İşte sorumlu adam... Toplantıya zamanında gelir. Buluşma. Hı hı. İkincisi üstüne başına dikkat eder. Üçüncüsü şöyle yapar. Dördüncüsü böyle yapar. İnanın bakıyoruz. Farklı kültür ve ailelerden geldiğimiz için farklılıklara tahammülümüz yok. Halbuki bunu zenginliğe dönüştürmek mümkün. Çok güzel Adam söyleriz. gibi adamı evet. değil mi? Adam evet. gibi adamın tarifi uh -huh. bayana göre 30 tane. Erkeğe göre 2 tane. İki i̇şte tane, taş burin erkeği olur. Şöyle olur. Sahiplenir. Halbuki karısından veya partnerinden sevgilisinden hı hı. E, detayları alsa çünkü kadın beyni detayda daha iyi hı hı. genelde. O detayları alsa farklılıklar zenginliğe dönüşür. Aynılıklarda pekiştirdiği için hı hı. yine